Merhaba arkadaşlar, son videoda nihai manlara ve hizmetlere biraz değinmiştik. Belli bir süreç içerisindeki gayri safi hasıladan da bahsetmiştik videomuzda. Bu bahsettiğimiz süre bir yıl olabilir ve sıfırdan başlayıp işi arsayı üzerine koyabiliriz. Örneğin pamuğu ele alalım. Bu pamuğun işlenmemiş halinin piyasa fiyatı 10 lira olsun. Sonra, pamuğu piyasa fiyatı 20 lira olan bir ipliğe çevirelim Ve bu, bu şekilde gider, en son kot pantolona geldiğimizde piyasa fiyatı 50 lira olur Son videoda, gayrisafi milli hasılaya yapılan katkının sadece bu son ürün olduğunu görmüştük Bir ürünün değerinin, insanların ona ne kadar ödemek istediğini yani piyasa fiyatına bağlı olduğunu da söylemiştik Bu süreçteki ara malların hiçbirini Hesaba katmayacağız Bu sizin kafanızda şöyle bir soru yaratmış olabilir Peki bunların hepsi Bir yıl içerisinde olmazsa ne olur? Ya da yıl tam da bu zamanda biterse Yani burada Yıllık gayri safi yurt içi hasıladan bahsediyoruz Ama Yine de bir çeyrek ya da başka süreç içerisindeki gayri safi yurt içi da bakabiliriz. Peki bahsi geçen süreç, henüz işlem tamamlanmadan biterse ne olur? Diyelim ki bu birinci dönem, evet birinci dönem. Bu da ikinci dönem. Birinci dönemde 20 liralık piyasa değerine sahip ipe kadar geliyoruz. Ve ikinci dönemde kot pantolona kadar gelen süreci tamamlıyoruz. Buradaki ikinci dönem. Buna bir yıl diyelim ve bu da bir sonraki yıl olabilir. Birinci dönemde ara daha da geliştirilmeye hazır bir halde herhangi bir şirketin deposunda durduğunu görürüz. Ve bunu bu şekliyle gayri-safi yurt içi hasılaya katkı olarak düşünebiliriz Ya da diyelim ki, ileride yeni ürünler üretmek için kullanılacak bir yatırım aracı da olabilir Yani ilk dönemdeki katkı 20 lira olacak Ve dolayısıyla ikinci dönemdeki katkı 50 lira olamayacak Şimdi kot pantolonun 50 lira ettiği duruma geliyoruz ama burada aynı 20 lirayı birinci dönemde ve ikinci dönemde iki defa saymış olacağız. Bu sebeple başlangıç noktamızı, yani daha önceki dönemlerde saydığımız ara ürünlerin katkısını son dönemdekinden çıkarmamız gerekecek. Özetle yapacağımız işlem 50-20 lira Burada 20 liralık ara ürünü 50 liralık nihai ürüne çevirerek son dönemdeki katkıyı 30 lira olarak hesaplayabiliriz.